Şovmen Mehmet Ali Erbil hem yakın dostu hem de menajeri olan Steljo Pipisek bir jest yaparak ev aldı. Jjj güzel haberi sosyal medya hesabından paylaşan Pipis, "Allah seni başımızdan hiç eksik etmesin" diyerek Erbil'e teşekkür etti. Uzun süredir kaçış sendromu rahatsızlığıyla eden edilen şovmen Mehmet Ali Erbil, bu jestte kendisini yalnız bırakmayan dostu ve menajerini aldığı ile dikkatleri üzerine çekti. Bu zor zamanda bana ev hediyesi etti Erbil. Uzun zamandır tanıdığı menajer Steljo Pipis'e cı cı cı bir jest yaparak ev hediyesi etti. Sosyal medya hesabı Instagram'dan Erbil'le bir pozunu paylaşan Pipis, herkesin hayatında kalbi ve varlığıyla değer yaratan biri vardır. Cı yıllardır beraber olduğumuz, birlikte kah cı cı, cı cı kah haylandığımız uzun çok uzun yol arkadaşın. Ketom bu zor zamanda bana bir ev hediye ederek beni tekrar çok özel hissettirdi. Mjjj'deki mjjj hiç eksik olmasın. Allah seni başımızdan hiç eksik etmesin diyerek jjj isme teşek jj etti menajerinin paylaşımını kendi instagram hesabından jjj ile jan erbil ise hajat paylaşınca güzel ketom notunu yazdı.